Sevgiler Nesli kanalından herkese merhaba. Sevgili arkadaşlar, bugün sizlerle hem pratik hem de çok lezzetli olan tarifiçe kebabı tarifini paylaşmak istiyorum. Hemen tarifimizin yapılışına geçelim. Ayrıca malzeme listesini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Tarif için gerekli olan malzemeler, 500 gram sıra, 3-3 şey, 2 patates, 2 kırmızı biber, 2 çarpı son biber, 1 domates, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı domates salçası, tuz, karabiber, pul biber, kekik, 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ. Derin bir kaba, bu dış doğranmış şekilde alalım. Üzerine kırmızı biber, çay suan biber, was ist? so so bitte so schaut schon gerade Fırın tepsimize içi pişirme kağıdı, dışı alüminyum koyu olan ser pişirden yerleştirelim. Üzerine hazırladığımız tepside et karışımını dökelim. Üstünü de serpişim kağıdı ile kapatıp, yanlarından kıvıralım. Böylece yemeğimiz kendi buharında soca pişecektir. Yemeğimizin iki 45 dakika pişirelim. Kışan yemeğimizi üzerini açıp kızarıncaya kadar tekrar fırına verelim. Yemeğimiz servise hazır. Sizlerden yediklerine afiyet olsun. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, gönderi bildirimlerini açmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Hayırlı kalın, hoşça kalın.